Aslan burcu kadına saatlerce övgü sözcüklerine kalsa şemsiye açmaz. İlgi bu dolası olmaz ama ilgiyle de doymak bilmez. Her adımında pamuklardan basamağı, her kalkarsında zeki şakası, her anının vazgeçilmesi onun karakteridir. Aslan kadınının yararını gözetin. Mutlu etmek için kendinizi parçalayın. Her konuda en iyisi olduğunu usamadan hatırlatır. Sıkılır sanmayın. Uyumadan önce veya uyutandan sonra henüz uyandığında hep yanında olun. Sıradan sohbetler, bilindik flörtler, kriçe sözler tabii ki yetmez. Aslan gibi olduğu alternifi bol o insan ormanlarında aza kanaat etmez. Mümkün olan en yeni taktikler, imkansı yakın deneyimler, ona özel hazırlanmış kapılardan sığmayan gösterişli hediyelerle gönlünün kıyılarına yanaşmayı belki de müsaade eder. Tüm gözler üzerinde olan, nazarlardan çatlamasına ramak kalan, jestlerinde mutlu etmelisin. Aslanın mutluluğu da pek bir gösteriştir. Aslan kadınının metrelerce öteden fark edilmesi boşuna değildir. Arabanın en gösterişlisi, saçın makyajın en havalısı, kıyafetin en cafcaflısı sayesinde en kaliteli duruşunu takınır. Gören gözlere imzasını bırakır. Malum bu kadın lüksü sever ve etkilenir. Henüz almadıysa da göz koyduğu o harika saati veya başka bir şeyi aniden ellerinde görmek ister. Sürprizin böylesini de çok sever. Bunu unutmayın. Eğlenmeye en kral mekanın locasına, yemeğe saraylara götürün. Kaliteye, lükse doyurun. Kendi alımına çalım katan, ile göz alan, kalitesiyle hafızalara kazanan aslan kadını, bulutlu havalarda güneş buzmesi değil, güneşler için en göz alıcısı olmak ister ve bunu bekler sizden. Aslan kadını yanına yaraşır gösterişte olun. Tüm varlığına artı değer katın. Onu aşağı çekecek, gölge düşürecek herhangi birine etki altına yaklaştırmaz. Ama gücüne güç katar, gösterişini artırır. Kaliteni gösterirsen takar koluna, keyfine diyecek olmaz. Aslan kadını kavgadan, gürültüden, itişmeli gönül ilişkilerinden hiç hoşlanmaz. Kıskanılıp kısıtlanmaları hiç sevmez. Fazla sahiplenip evinin kadını geyiklerine boyun eğmez. Gel gelelim kendisine itaate, eylem boyunlara, diz çöküp uzanan ellere bayılır. Her şey onun istediği gibi olmalıdır. İnatlaşmalar kraliyet kapısında bırakmalı, gönül tahtı onun isteklerine tabi olanlarla dolmalıdır. En özeli olup dizinin dibine oturmalı, rüzgarının tadını çıkarmalısın. Aslan burcu kadının özgüveni yüksektir. Hareketlerinden, konuşmasından ve her mimimden bunu anlayabilirsiniz. Bu nedenle girdiği ortamda hemen dikkat çeker. İnsanlar onunla beraberken asla sıkılmaz. Kendinden emin tavrıyla girişte her işin altından kalkmasını bilir. Çekicidir, insanları büyüler. Çoğu kişi aslan kadının enerjisi nedeniyle etrafına ışık saçtığını düşünür. Aslında bu tamamen özgüvenle alakalıdır. Yaydığı bu enerji nedeniyle insanlar etrafında pervane olur. Genellikle onu mutlu etmek için çabalarlar. Herkesin kafasında bu kadının zorlu bir insan olduğu düşüncesi vardır. Bu nedenle kolay kolay samimi davranışlarda bulunamazlar. Ama aslında bakarsanız çok samimi ve cana yakın bir kişiliği karakteri vardır. Güçlü kişiliği ona sonsuz bir gurur sağlar. Burnu yere düşse almaz dedikleri insanlar aslan burcundan çıkar. Kendini asla ezdirmez. Üstün olmak için yaratılmıştır. Diğer insanlar da buna göre hareket etmelidir. Herkes gibi olduğunu kabul etmez. Aslına bakarsanız değildir. Çünkü aslan en güçlü burçlardan biridir. Adeta ormanların kralı aslan gibi davranır. Herkes onun üstünlüğünü kabul etsin ister. Ama sadece bu yüzden insanlara karşı acımasız bir tavır takımlarını düşünmeyin. O sadece istediği ilgiyi gördüğünde aslandan kediye dönüşecek ve bütün sevecenliğiyle sizi şaşırtacak biridir. Kesinlikle liderdir. Ortamda başka bir lider olmasından hoşlanmaz. Ki zaten eğer aslan kadını o ortama girmişse artık kesin ve tartışız, tartışmasız bir lider olur. Yüksek mevkii işlerde başarılı olur, emir vermekten hoşlanır. Asla kısıtlamalara ve ne yapacağını söylenmesine katlanamaz. O zaten en iyisini bildiğini düşünür. Bu sadece iş hayatında değil, günlük yaşamında da böyledir. Arkadaş ortamında daima sözü dinlenen, en eğlenceli ve en dikkat çeken kişidir. İnsanlar tarafından her zaman sevilir sayılır. En kömük hikayeler ondadır. En güzel anılarını o anlatır. O nedenle çevresindeki hiç kimse onunla sıkılmaz. Bu burcun kadınının çekiciliğinin kaynağı doğallıktır. Her hareketinin içinden geldiğini anlayabilirsiniz. Kendi içinde hissetmediği hiçbir tavrı takınmaz. Abartıyı ve gösterişi sever. Bu nedenle bazen teatral yani tiyatro gibi tavırlar sergileyebilir. Ama bu kesinlikle yapmacık durmaz. Çünkü bu tavrın onun kişiliğin bir parçası olduğunu düşünürsünüz. Günlük hayatında da rol yapmaya bayılır. Ama bu insanları kandırmak ya da yalan söylemek için değil, eğlence için yapar. Bu gelişmiş mimiklere sahiptir. Tiyatro ve oyunculuk alanında çok başarılı olabilir. Ayrıca sıcakkanlı ve cana yakındır. Kibirli bir görüntü ise bile biraz tanıyınca asla çok işten biri olduğunu hemen anlarsınız. Dediğimiz gibi aslan kadını rol yapmayı sever ama sadece bununla kalmaz. Geniş ayar gücü nedeniyle iyi bir ressam, müzisyen ya da yazar olabilir yani sanatçı. Sanat hayatın her alanıdır. Güçlü bir estetik algısı olmasa bile araştırıp öğrenerek kendini geliştirebilir. Çünkü her zaman en iyi olmak ve en iyiye sahip olmayı bilir. Kafasının içindeki dünyanın sınırları yoktur. modadan anlar. Her daim şık ve kaliteli bir görüntü çizmeye çalışır. Aslan kadını zekasına da güvenir. Gerçekten de zekidir. Ama bazen kendini beğenmiş tavırlar içine girebildiği gibi insanlara kendini tam olarak gösteremez. Özgüveni bazen kibirliğe kaçabildiği gibi zekasını da gölgeleyebilir. Genellikle sonuç insanıdır, düşünür, harekete geçer ve sonucunu alır. Azimli bir kişiliği vardır. Ne istediğini, ne istemediğini iyi bilir. Çalışmaktan kaçmaz, istediğini edene kadar da vazgeçmez. Zekasını hem sosyal hayatında hem iş hayatında çok iyi kullanır. Eğer kibirli davranışlara girmezse birçok insanı kendine hayran bırakır. Bu kadar mükemmel ve kendine güvenen bir kadının hayatını tek bir insana adayabileceğini beklemek sanırım biraz hayacilik olur. Bu kadının özgüveni çok yüksektir ve kimseye ihtiyaç duymaz. Hayatına gelen insanlar onun dünyasını daha güzel yapabileceğine inandığı kişilerdir. Eğer işler yolunda gitmezse gururlu tavrıyla hemen noktayı koymayı seçer. Hayatı boyunca birçok insan tanımayı ve denemeyi tercih eder. Bu aşık olamaz demek değildir. Eğer bir gün ona istediği gibi gösterecek, övgülere boğacak birini bulur ve aşık olursa, eşini de kendisinden mutlu edebilen bir kadına dönüşür. Ama bunun tam anlamıyla bir mutlu son olduğu söylenemez. Çünkü ömrünün sonuna kadar bu ilişkinin devamı için hayat arkadaşının aynı ilgiyi, aşkı koruması, göstermesi gerekir. Çünkü aslan elinden gelen her şeyi yapar ve tek istediği biraz daha iyi görmek ve takdir edilmektir. Aslan kadını para ise sever, kıyafetlere, evine, arkadaşlarına, kısacası onun için... Önemli olan her şeye hacı yapar Ama cimri değildir. Kaliteli şeyleri sever. Dönüntüsüyle de içindeki görkemi dışa vurur. Doğuştan gelen aristokrat tavrını hem evine hem de dış görünüşüne yansıtır. İnsanlara hediye vermeye bayılır. Çünkü boldur, gönlü de boldur. Asla çok para harcamaktan kaçınmaz. Üstelik başkasına verdiği hediyelerle kendisini de mutlu olmayı bilir. Bunun dışında insanlara üstünlük taslama huyunu saymazsak aslan kadını gerçekten mükemmel diyebiliriz. Ömrünün sonuna kadar başarılı ve kendinden emin bir hayat sürecektir. Eğlenceli yapısı sayesinde her daim sosyal ortamların kraliçesi ve aradan yüzü olmaya devam etmeyi bilir. Doğadaki güzellikler, sanat ve estetik ile birleşen Boğa burcu kadınları genelde zevkli insanlar olarak bilinir. Toprak elementine ait olan Boğa burcu kadınları dünyevi bir yapıya sahiptir. Azim, sabır, çalışkanlık, tutumluk ve yaşamsal zevkleri düşkünlük gibi özellikleri barındırır.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 Oturup konuşamayacağı insanlar ile samimiyet kurmaktan kaçınan Boğaburcu kadını boş sohbetleri, muhabbetleri ve gereksiz konuşmaları sevmez. İnsanları güldürmeyi iyi bilir ve herkese samimi yaklaşır. Eleştirilmekten ise hoşlanmayan Boğaburcu kadınları bu tür durumlarda kırılabilir, alınabilir. Enteklöktel ve samimi ortamlarda bulunmak Boğaburcu kadını memnun eder. Boğaburcu kadınların aşk hayatı çoğu zaman hareketli görünse de işin aslı öyle değildir. Birçok kişiye flört etmeyi ve gönül eğlendirmeyi sever.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 Dışarıdan göründüğünün aksine iş dünyasında tam bir romantik olan boğa kadını mum ışığında yemek ya da birlikte müzik dinlemek gibi, dans etmek gibi klasik aktivitelerden de etkilenir. Tütlüler birikimi geniş olan ve buna da oldukça önem veren doğa kadını, partnerinin de veya erkeğinin de kendisini geliştirmiş entelektüel kişiler olmasına önem verir. Boş kişilerden ve muhabbetlerden uzaktır. Partneriyle ortak zevkleri olması boğa burcu kadını için önemlidir.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 Geleceği olmayan maceralardan uzak durup ilişkilere odaklanır, ciddi ilişkilere odaklanır. Genelde mantığıyla hareket eden ve duygularını gizlemek isteyen boğa kadını, aşk olduğunda ve doğru kişi bulduğuna inandığında aşkı için çabalayıp normalde yapmayacağı her şeyi yapabilir. Kendisi gibi entelektüel, entelektüel, sevecen, ilgili, sadakatli ve fedakar bir partner boğa burcu kadını birlikte olmak isteyeceği bir erkek çeşididir.